John Lasseter, Junior isimli kısa animasyonu yaratırken daha genç bir lamba istemişti. Çocukların kafalarının ve popolarının vücutlarının geri kalanına göre daha büyük olduğunu gözlemlemişti. Lambanın genç gözükmesi için de önce lambayı küçültecek şekilde ölçeklendirdi. Sonra da Junior karakterini yaratabilmek için ayağı ve kafayı büyüttü. Yeni bir model yaratmayla ilgili biraz daha deneyim kazanmak için lambaya ölçeklendirici şekil değiştirme araçlarını ilave edelim. Pixar'daki sanat departmanı genelde bize karakteri tekrar nasıl modelleyeceğimizi gösterecek şekilde çizimin üstüne resimler yapıp gönderir. Sıradaki alıştırmada üste yapılmış bir çizim göreceksiniz ve ölçeklendirici şekil değiştirme araçlarını kullanarak bu modele ulaşmayı deneyeceksiniz. Bunu yaptığınızda lambanız daha genç görünecek.